Güzellikleri çok gizli, orası bir orman ve çok gizli Güzel güzel güzel Üçten berkelinde düşmekse yerinde Asla da gitme, yine de asla gitme Güzel güzel güzel